Sulu boya inanılmaz bir malzeme. Çünkü renkler ve çalışma şekli sanki her şey spontane gelişiyormuş gibi durmasına neden oluyor. Aslında zorluğu da bu sıra dışılığı yüzünden. Büyük Amerikan ressam John Singer Sargent, sulu boyayı yaklaşan bir felaketten çıkarabileceğiniz en iyi sonucu çıkarabilmek olarak tanımlamıştır. Sıvı renk pigmentleri hiçbir zaman tamamen kontrol altında değildir. İstenmeyen bir iz ya da renk silinemez. Yeni renk katmanları önceden sayfada olanları değiştirir ve beyaz kağıt bunları yaparken mutlaka hesaba katılmalıdır. Belli bir noktadan sonrası fazla gelir. Belli bir noktaya gelince mahvetmiş olursunuz. Bu yüzden durmaya karar verebilmek bu işin önemli bir parçasıdır sulu boya resminin nasıl yapıldığını asla saklayamaz. Gelin katmanlara bakalım ve Cézanne'ın eşsiz çalışma şeklini inceleyelim. Geleneksel olarak sanatçı, kalem eskizin üzerinden sulu ile geçer. Ama Cézanne'ın sulu boya çalışmasında, kara kalem boyanın üzerinde. Kalem, bütün kompozisyonun aktif bir parçası haline geliyor. Alttaki beyaz sayfanın da rolü büyük. Bakın, masa örtüsü, peçete ve sürahi, beyaz kağıt sayesinde canlı duruyor. Merkezdeki beyaz, kompozisyonu bir arada tutuyor ve yüzeydeki ışığı dağıtıyor. En az boyanmış yüzey, en güçlü görselliği oluşturuyor. Sulu boyayı kullanan sanatçılar, renkleri hızlı hızlı ve ard arda uygularken... Renkler küçük havuzlar oluşturup birbirine karışabiliyor. Ama Sezan başka renkler eklemeden her birinin kurumasına izin vermiş. Duvar halısında bu zaman alan tekniği görebilirsiniz. Renkler üst üste ve alt alta gelerek çiçek dürbünü gibi bir görünüm kazanıyorlar. Sezan'ın bu tekniği ona zarar da verdi. 1904'te Sezan ''Doğa bana kendini karışık yollarla gösterdiği için çok yavaş ilerliyorum.'' diye yazdı.